Bismillah deyip başlıyoruz. Rüyyetül müminine yevmel kıyameti bilâ keyfe. Yani müminlerin kıyamet günü Allah'ı mahiyeti bilinmeyen bir şekilde görmesi. Bunlar temel vurgulardır. Müminler Allah'ı görecektir. Nerede? Ahirette. Dünyada değil. Ahirette. Bunun keyfiyeti bilinmeyen bir şekilde. Vallahu Teala Vallahu Teala meriy. Fıkh ekberdeki ifade. Pardon, Vallahu Teala yura. Allahu Teala görülecek. bir silatil meçhuli. Buradaki fiil yura yani meçhul sivasıyla kullanılıyor. Ey yunvaru ona bakılacak bir aynul basar. Yani bu yani şu gözlerimizde yani bas yani basar görmek biliyorsunuz. Yani derinlikli görmek. Onunla bakılacak. Nerede? Fil <gülüyor> ahireti. Ahiret diyor. Ey yevmel kıyamet. Yani kıyamet günü. Allah-u Teala'nın şu ayetini dayanarak bunu söylüyoruz diyor. Vücuhu yevmeyzin. Yani o gün yani kıyamet günü öyle yüzler vardır ki en yevmel kıyameti. Kıyamet günü nadır Parlak yüzler. Ey Hasanatun, anlatun veya de olabilir. Ee, ahsen arkadaşlara yardımcı ol, para da soruyorlar. Ee, yani böyle böyle verilmiş bir nimet, verilmiş güzel bir nimet olarak, behiyetün, müştifetün, mütehelliletün böyle yani nadiratın kelimesinin bunlar eş ve yakın anlamlı e, ifadeleri, parlak e, yüzler. İla Rabbihə nazıratın, Rabblerine bakacaklar. Ey terahu, iyan iyanen biler keyfiyet. Yani o gözler, işte yani o yüzler, yani insanların yüzleri onu görecek Allahü Teala'yı gözleriyle mahiyeti bilinmeyen bir şekilde. E, vela cihetin veya vela cihete de olabilir. <gülüyor> Herhangi bir yön söz konusu olmaksın Ve la subuta mesafetin. Herhangi bir mesafen mesafe olmaksızın, mesafe gerçekliği olmazsın. Ve men yara rabbahu, Rabbini gören bir kimse la yeltifu ila ghayrihi. Yani ona bakarken başka hiçbir şey aklına gelmeyecek, başka hiçbir şeye iftihad etmeyecek, yönelmeyecek. Veli kavli taala Allah Teala'nın şu ayetine binaen kella innehum hayır onlar ey el-kuffar kafirler an-rabbihim yani e, yani Rabbim bu nimetinden faydalanamayacaklar Rablerinin ey an-ru'yeti Rabbihim yani Rabblerini görme nimetinden faydalanamayacaklar felâ yaravnehu onu göremeyecekler ev an rahmet Rabbihim veya işte Rabblerinin rahmetinden mahrum kalacaklar ve kerah e, ve keramet mahrum kalacaklar. Yumaydil ne yani o gün mahcup olacak. Yani ne diyelim yüzleri kızaracak, utanacak. Öyle bir utanç olacak ki başlarını kaldıramayacaklar. Evet, diğer sayfaya geçiyoruz. Ey e, biḫilafil ibrarı. Yani iyilerin aksine onların durumu böyle olacak. Ve innehum fi nadir rabbîm mukarrabûne. Yani onlar Rablerine bakarak yaklaşanlardan, Rablerine yaklaşanlardan olacak. Ve alayhi salatu vesselâmu kemâ fîs-sahîhîn ve gayrihîmâ. Yani Hazreti Peygamber'in şu sözüne bir daha hem bu Buhari ve Müslim'de geçtiği gibi ve diğer kaynaklarda geçtiği gibi. İnnekum setaravne rabbakum. Yani hepiniz Rabbiniz göreceksiniz. Keme Taraunal Kamera Ayı gördüğünüz gibi. Leylét Bedri yani 14'ünde dolunay halinde ayı gördüğünüz gibi Rabbiniz göreceksiniz. Lat vaamune firuyeti yani onu görmek için bir izdiham yaşamayacaksınız. Yani şöyle çekil kenara çekil, görüntümü kapatıyorsun gibi bir sıkışıklık yaşanmayacak ve bir rivayetin başka bir rivayet. De la Yani e, yakın anlamlı bir kelime e, bu da. Yani birbirinizi yani iteleme e, şeklinde bir durum söz konusu olmayacak. Ve bu hadis-i meşhurun sahihain ve gayri imam mezkur. Yani bu e, Sahihinde, Buhari ve Müslim'de e, rivayet edilen ve başka diğer kaynaklarda e, zikredilen meşhur hadistir. و قد رواه احد 21 من اكابر yani sahabenin ön, sahabenin önde gelen 21 yinbir, 21'inden rivayet edilmiş. yani 21 sahabi ya yani bunda önde gelen sahabi bunlar rivayet etmişlerdir bu hadis hadisi ve yarahul mu'minun ve huve yani minler Allah'ı görecekler hangi halde cennette oldukları halde görecekler liqouliya li sallatu vesselam ala yani muslim rivayet et şekliyle aziz peygamberin şu sözü yani iza yani cennet ehli cennete girdiğinde yekulu يقول الله تبارك وتعالى yani şanı yüce olan Allahu Teala diyecek ki onlara veya soracak ki e diri Azide kum, uzide kum. Şu an emin değilim. Yani istediğiniz bir şey var mı? Artırayım diye soracak. Feda buluna diyecekler. Ki şöyle cevap verecekler. Alam tabiak duvjuuna veya alam alam tabiiz duvjuhana. Yarabbi yüzlerimizi artmadın mı? Yani böyle ak hale getirmedin mi? tu cennete bizi cennete sokmadın mı ve tüm jina minenari cehennem azabından kurtardın. daha ne isteyelim ya Rabbi? Galen dedi ki fyerfaul hijabu yani örtü kalkar. ey anwujuhi ehli cenneti cennet ehlinin gözleri yani yüzde kasretine görme yüzde görme şey nedir gözler gözlerdeki perde kalkacak. kalkacak fecamzuruna ila vechillahi yani Allah'a bakacaklar. Allah'a bakacaklar. Eee Subhanehu taniyüce olan, her şeyden münezzeh olan fe ma atu şey'en ahabb ilehim minen nazri ila Yani onlara verilenler arasında Allah'a bakmaktan daha daha hayırlı bir şey yoktur. Sonra Allah Teala'nın şu sözünü okudu. Şu ayetini okudu. Lillezine ahsenu el Yani yani muhsin olanlar, yaptıkları işleri güzel yapanlara ey el cennetul ulya yani onlara ne vardır? İşte yüce bir cennet vardır ve ziyade ve bundan fazlası da vardır. Bundan fazlası da vardır. Ee, ey en ile Yani insanların yüce Mevlaya, Allahu Teala'ya bakmalarıdır. Ve ve kavlul ekseri ki bu ıı, selef ulemasının çoğunluğunun görüşüdür. bile teşbihin yani burada herhangi bir benzetme olmaz yani yani hiçbir şey benzersiz bir e, görme olacak bu ey rukiyetül mknunetül bitten zihhi yani onun sonuçta Allahü Teala aşkın bir varlıktır değil mi yani bu aşkınlığına yakın uygun bir görmedir La mknunetül bir teşbih şimdi e, Meknuna kelimesine bakayım arkadaşlar. Meknuna. Yani e, yani içinde teşbih olmayan diyelim. Meknun gizleme anlamı var biliyorsunuz. Teşbihin olmadığı Allah'ın aşkınlığına uygun bir görme olacaktır. Ve la keyfiyetin mahiyeti bilinmezsin yani keyfiyeti bilinmeksizin, bu görme nasıl olacak bu bilinmeksiz ey fi's suret yani bu nasıl gerçekleşecek tamam yani, mı yani yani yapı itibariyle nasıl bir görme olacak bu bunun mahiyeti bilinmeksiz velemmiyetin eee nitelik yani sayı itibariyle sayısal bir değerde değildir bu ey hey yani görülen bir cisim yani bir yapı veya bir madde neyse artık böyle bir şey de değildir ve la yakunu beynehu ve mesafe aralarında yani Allahu Teala ve kulları arasında bir mesafe de olmayacaktır ey e h eyle fi gayet menel qurbi yani böyle yakınlık açısından bir nokta bir sınır veya uzaklık açısından bir son olmayacaktır ve la yusafu bil ittisal yani bu görmede böyle bir ittisaz yani bir birleşme tam işte göz gözden çıkan ışının işte bir şey, olması yani normal hayat dolayısı ile var ya ee, böyle bir şey de söz konusu değildir. Eee ve la yani böyle ayrılmayla da nitelendirilecek bir şey değildir. Ve la bil yani böyle bir eee sinme yani bu hulul için benim bu bulabildiğim en güzel kelime bu sinme. Yani böyle özdeşleşme bir şekilde, iddihat, birleşme, iddihat böyle iki şeyin yan yana gelip birleşmesi. Bunlar da ses konusu değildir. كَمَا يَقُولُهُ الْوُجُودِيَّتُ الْمَاِلُونَ اِلَا الْإِلْحَادِ Yani ilhada meyletmiş. Yani sapkınlık diyelim ilhada da burada. Buna bu sapkınlığa meyletmiş. Yani muhtemelen vahtide vücutcuları kastediyor onların dediği gibi de bir şey değildir veze tür yete bütün bir kita ve ve sünnet yani e, ne diyelim onun görülmesi hususu diyelim e, kitap ve sünnet gerçekliği ortada olan bir şeydir İllane ha ancak ne şu var ki birtul men hayfe, cihet ve, kemiyet ve, kifiyet. Yani bir e, ne diyelim buna? E, yani bu, şunu e, anladığım kadarıyla, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu Allah'ın ahirette görülmesi durumu, e, yani insanın kullandığı kelimelerle ifade etmek edilmektedir. Yani insanın kullandığı kelimelerde. Ne bileyim göndür, anlatabildim mekandır, budur. Ama yani bunun e, bunun ötesinde, bu insanın somutluğunun ötesinde bir görülme olduğunu ifade etmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Ve nüfbito bizim burada ispat ettiğimiz ve ispat etmeye çalıştığımız şey ma'at bettehun naklu nakdin ispatladığı şeydir ve nufi anhu ma نزّهه ve biz bizde aklın tenzih ettiği şeyi de ne yaparız nefy ederiz yani olumsuzlarız şeklinde ifade ediyor. Kema işara ila hada'l mana kavluta la yani bu burada bahsettiğimiz manaya Allah Teala'nın şu sözü işaret, et, işaret etmektedir. La tudrikul absar yani basiretler, gözler onu idrak edemez. İdrak etmekte ne vardır? Kuşatmak vardır bütünüyle. <gülüyor> e la tuhitu bihil absaru fi maqamil Yani görme bağlamında e, basiretler ne yapamaz? Onu kuşatamaz. Fe innel idrake idrak kelimesi ahasu e miner ru'yet. Rü'yet kelimesinden daha hususi, daha özel bir kelimedir ve teşabeh fi فيما يرجو الى الوصف الذي يمنعه العقل yani aklın engellemiş olduğu bir niteliğe dönme noktasında yani bir benzerlik ben bir benzerlik var la yaqtahu fi ilmi bil asli tabi'i yani buradaki anladığım kadarle söylü çubası e, nak, yani nakle mutabuk olmayı e, ne diyelim zarar vermez. Kadaha'dan bakalım emin olalım. Kadaha yermek, denmek, azarlamak gibi anlamları var. Evet. Vakkale fil vasiyeti e, vasiye isimli müsaade dedi ki ve likaallahi taala li ahli cenneti bila keyfe ve la teşbiha ve la fiheta hakq yani Allahu taala yani cennet ehlinin Allah ile karşılaşması yani mahiyeti bilinmeyen bir şekilde yani herhangi bir teşbih olmaksızın herhangi bir yön olmaksızın cennet ehlinin Allah'la karşılaşması buluşması nedir? E, haktır. İnteha. Alıntı bitti. Velma'na. Buradaki anlam şudur. Ennehu yahsulun nazaru Yani burada görme. gerçekleşecek, elde edilecek, sonuçlanacak. Yen yen keşife inkişafen tamamen bil basay. Yani bir açılma olacak. Ama tam bir açılma. Yani gözde yani görsel bir açılma münezzehen anil mukabeleti ve ciheti ve heyeti. Yani insanın dünyada görürken söz konusu olan şey nedir? Gördüğü şey karşısındadır. Belli bir yöndedir ve bir belli bir yapıyı görür. Belli bir ne, ne diyelim bir varlığı görür. Yani somut bir şeyi görür. Bunlar söz konusu olmaksızın bir e, açılma, bir inkişaf e, şeklinde bir ortaya çıkma olacak diyor. فَهِيَ اَمْرُنْ زَاِيدٌ عَلَى صِفَةِ الْاِلْمِ Yani bu ilim sıfatına eklenen bir şeydir. فَاِنَّا اِذَا نَظَنَّا اِلَى الْبَدْرِ مثel bir aynin basarıyım. Örneğin biz e, aya baktığımız zaman gözümüzde ثُمَّ غَمَدْنَا اَنِنْ نَظَرِ غَمَدْنَا Bakayım arkadaşlar eee Gammada var, gammada gizlemek, gammada uykuya dalmak, göz kapanmak. O zaman ne diyeceğiz burada? Ee, gammatna, evet gammatna diyelim. Gammatna'l ayn anin nazarı, gözümüzü kapadığımızda, Vela hafa'e, şu gizli değildir. Burada bir gizlik, bir mahremiyet yoktur, bir gizlilik yoktur. fiil şu noktada ennu ve inkenemin keşfen bir dünya e, fil hali Yani hal itibariyle dünyada şey e, ortaya çıkan olsa bile, e, yani ne gözünü tam yani onun görülmesi mümkün değildir diyemesin diyor. Lakin inkişafu, e, fakat onun Ay açığa acıya çıkması halu nazar ile bakıldığı zaman olur. Etem ve ekmek tam kamil olur. Ve herde manakal diye senem bu e, Hz. Peygamber'in şu sözünün anlamıdır. Leysel haberu kel muayenet nerede geçiyor bu? Kenzul ummalda geçiyor mu? Muayene bir bakıp emin olalım muayene kelimesine. Yani bu tecrübi bir şey ifade ediyor, gözlem. Tamam Haber görmek gibi değildir. Tamam mı? yani aynı yani şeyin yani yakının derecelerini düşünün, ilmel yakın var, değil mi? E, aynı yakın var, haklı yakın var. E, yani gözlemin böyle bir şey vardır. Ve Kâul İbrahim Aleyhisselamu, Hazreti İbrahim'in sözü. Ve Lakinliyatma, İnnâ Qalbi. Yani ya Rabbi kalbim ikminana ersin, mutmain olsun, yani tam bir ferahlığa ersin anlamında işte yani, ya Rabbi nasıl diriltiyorsun meselesi var ya hayranla inanmadın mı? Şeklinde. Yani ya bir kalbim mutmain olsun. Yani, kesin bir itikat getireyim. fe inne aynel yakini yani yani aynı bir anlamda duysal kesinliği ifade ediyor. Değil mi? Bu rütbetun, bu bir derecedir, mertebedir. Fevk-i yakından -melyak. bir derecedir. Ve minhune, buradan hareketle, Kale Musa aleyhisselamu Hazreti Musa demiştir ki ne demiştir? Rabbi erini, ya Rabbi bana kendini göster de anzur ileyke sana bakayım demiştir. Velhasul. Sonuç itibariyle en rüyetehu Allahu Tealanın görülmesi tekunu ala vecihhi halikin lil adet. Yani tam gibisiniz. Kelamcılar işte bu evrendeki düzene, değil mi? Yasalara adet kavramıyla yasaları adet kavramıyla ifade ediyorlar. Yani bu adetin ötesinde, yani bu adeti kıran o adetin dışında bir şekilde e, olacaktır. Min gayri itibaril mukabelet lihadil haset. Yani dünyada görme için olan özellikler işte bir karşılıkta olma vardır, yönde olma vardır. Bu olmaksız. Keme <gülüyor> Ruye anhu Aleyhüsselatu vesselam Hazreti Peygamber'den rivayet edildiği şeklinde, şeklinde rivayet edildiği gibi etim musufu fekum saflarınızı tamamlayın e, düzgün yapın ve inni arakum çünkü sizi görüyorum min verai zahri arkamdan görüyorum. Ala marahu şeyhani e, iki şeyhin rivayet ettiği üzere yani e, muhtemelen kastına e, Buhari ve Müslim. Ve Kema yaran Allahü Teala ittifakın olduğu gibi yani yani Allah bizi gördüğünde ittifak var değil mi? Allah'ın e, pardon yani ruh kabul etmiyor mutezile bile Allah'ın bizi gördüğünü ne yapıyor kabul ediyor. Ve inna ruyete ruyet nisbetun yani özel bir nisbet. Eyni tarafe-i râ'i vel mer'i Gören ve görülen arasında özel bir nispeti i ifade. Ve mütealliqî rü'yetihime ve işte bu görülmenin ilişkisine, ilişkili olan şu şey. ifade. Kâlel-fâhrul-lâzîyü fâret l Razi der ki mezhebuna fîhâdî mes'eletin bu konudaki görüşümüz Şeyh şeyhû ebûl ebûl-mansûrînil-mâtûr bu Faridin Hazreti olmayabilir. E, net bir şey söylemeyelim. Faridin diyelim. O da olabilir. Şu an e, bakmamız lazım diyelim. Geçelim. E, e, şeyh e, alim e, İmam dinin seçtiği, tercih ettiği görüştür. Ennetemezse ki biz buna e, ne yaparız? Buna tutunuruz Yine emin olmak için manasına bakalım. temessük, evet tutunmak, yapışmak, Bununla, bunun delillerine yani e, onun görüşüdür, nedir? enne temesseke bittadayilissim'iyyeti yani semid delillere tutunmuş, yani temel noktamız budur fi itbat mezhebine, görüşümüzü ispatlama noktasında ve innehu esra'u fi izamil husumi ki bu e, hasımları izam etme, yani belli bir sonucu kabul etmeye zorunlu kılmak delillerle en hızlı yoldur bu azar en açıktır fi tefhimil awami yani awami sıradan insanlarla yani anlamalarını sağlayacak en açık yoldur. Ve eğer zekre al husumu şüphet them ala hadi delaili nüfliyeti şayet hasımlar ee, bu nakdi delillere dair şüphelen, zikledir, ziklederlerse nu'arizuhum onlara karşı sunarız bilma'kuli makul olan çerçeveyi ala vecih'i def'i yani bu şüpheleri ortadan kaldıran kaldıracak bir makul zeminde ne yaparız karşılık veririz ha da işte bu ve ذهبت طائفة من مثبتي Yani bu rü'yetullah'ı kabul eden, bunu ispat edenlerden bir grup. ila istihaletü ru'yetillahi taala fil menabi. Allah'ın rüyada görülemeyecek, görülmesinin imkansız olduğu nu düşünmüştür. Bu sonuca ulaşmıştır. Minhum bunlardan birisi de eş-şeyhü Ebu Mansur Bunlardan biri de kimdir? İmam Maturidi. Böyle em ki ve aleyhi'l muhakkiquna yani muhakkik alimler tamam mı yani işin gerçekliğini sistematik olarak ortaya çıkarabilen alimler e, bu görüş üzeridir, diyor herhalde. vahdet delil getirirler bi ma yura fil menami viada görülen şey hayalül ve misal yani göz yani gerçekliği olmayan bir şeydir. Tamam? Allahu Teala tenazzehü an yani Allah böyle bir şeyden menzettir. Allah e en gerçek ya yani en büyük hakikattir diyelim. Eee ve terjuzaha bazı yani bazı fikirdaşlarımız diyelim acaba diyor ya. Onlar da bunu mümkün görür. Nasıl mümkün görürler? Lakin bila keyfiyeti ve bila keyfiyeti wet ve mukabeletin muhaluhu Yani bu mahiyet, yön, karşılıklı olma durumu veya gerçeklikle alakas olmaksızın bunun mümkün olduğunu söyler. Mitemsikine bil mahki yani selef seleften selefin yaşadığı bir takım tecrübeleri anlatarak ne yaparlar? mahki evet anlatarak bunu söylerler. Kemal ru'an Ebi Ebi Yezid. Yani biz ne diyoruz? Beyazlı Bistami diyoruz. Yani Ebu Yezid derken neyi kastediyorlar? Yezid'in babası yani Muavi'yi kastediyorlar. Ona hürmeten verilen bir isimdir. Beyazlı Bistami'den rivayet edildiği üzere Ali dedi ki: "Ra'aytu Rabbi, Rabbimi gördüm fil abi. Uykumda, rüyanda Fekultu, ona dedim ki, keyfettariğü ya yarabbi, sana nasıl ulaşılır, sana giden yol nedir? Fekale, dedi ki, utruk nefseke veteal, nefsini bırak ve gel. ile denir ki, evet, ilerleyin demiyorsunuz arkadaşlar. eee ah, ve vaktile denilir ki Ahmedu bin Hanbela Rabbuhu Ahmed bin Hanbel de Rabbini gördü fil menami ukhu da riyadan faqale dedi ki ya Ahmed ey Ahmet kullu nasi yatlubuna minni herkes benden bir şey istiyor illa Ebu Yazid'e yani beyaz, beyaz bismillah hariç herkes benden bir şey istiyor. o beni istiyor. Yani bana ulaşmıyor. Ve la ilahe bunun sebebi, onu bilen, li abi yezid yezidin beyaz İslami'ye sorulur. Mahturiyedir. Ne istiyorsun? Fakale dedi ki, urydu, ala urydu. İstemedim şeyi istiyorum ve an anna hamzata ziyat vücudlar aslında olabilir ve abil fawarisi Şahibni ibn şücai'i ve muhammed ibn Ali el hakim el hakim el ve alallamati şems el aymat el kardariye bu alimlerden bu alimlerden bunlarla ilişkinde hikayeler var ennihum rağahu fil menami uykuda rüyada rap Rabb, gördüler. Vesayetti. Vesayet eee bağlımaya تعلق به هذه المسأله على Yani bu bu meseleye ilişkin ya özellikle bunu tamamlayacak şekilde detaylar daha sonra gelecek diyor ve enma kabulü kadihanın görüşüne gelince inne terkel kelami fiha meseleti hasanı yani bu konuda herhangi bir şey söylem söylememek gerekir faqiru müstahsenin. yani mustahsenid güzel görülmüş yani güzel görülmemiştir yani e, genel itibariyle şöyle söylenebilir e, yani çok fazla konuşmamak gerekir yani çünkü e, anladığım şeyi söylüyorum çünkü konuştuğunuz zaman yanlış hakikatten uzaklaştıran birtakım şeyler söyleyebilirsiniz diyor dolayısıyla konuşmamak en iyisidir anladığım bu lanna tarkal kelami çünkü e, bu konuda e, sözü terk etmek daha yufidu tahqiqal marami ve tasbita al ahkami yani meramın gerçekleşmesini ve hükümlerin tespitini ifade etmez. Evet. Thumma ila sonra belki enhu vaga tahthin tawil çok uzun bir Bahis var bir mukteda edilletil akli yani e, aklın delillerinin gereği, e, beyne imam ve ve yani nurettin sabuni ve beyne şeyh reshidit dini yani reshiditinden nurettin sabuni arasındaki tartışmalarda fi e, madum ilişkiye de geçecek şimdi konunun. Enel madume yani bunun nereşki tartışılan konulardan bir tanesi de madum görülür mü görülmez mi? Enel madume meri yun bir meri. Madım görülür mü? Görülmez. Vakit raja Şeyh ile kavil imami, fi ahiil kelami. Bu da kastettiği şey Haralda resültün olsa gerek. O sözün sonunda imamın görüşüne rücu etti döndü. Lian ne uke Çünkü onun görüşü nakilletey edilmiştir. Ta, ve kad fetva ve Buhara Semerkant ve Buhara alimleri, imamları, önderleri şöyle fetva vermiştir. Ale ennahu gayri mer'iyyin, mer'iyin görünmeyeceği kanaatini söylemişlerdir. Ve kad zekera el i̇mamuz saffar yani Ebu Bekir Saffar diye Buharalı bir alim. Safar da zikreder ki, fi ahiret kitabı telkis'i, telkis isimli kitabının sonunda anne maadum ve ruyet. Yani maadum e, görülmesi mümkün olmayan bir şeydir. Ve kedaal, ve kedaal müfessirune. Zekeri yani yine müfessirler zikrederler ki enel ma'duma la yasluhu en yakuna mar'iyallahi teala yani e, ma'dumun işte e, Allah'ın görünür kıldığı bir şey olmasını söylemek doğru olmaz gibi bir anlam vereceğimiz cümle. Ve kaza kavlusselaf minel eş'ariyye vel diyeti. yani eş'ari ve maturidi alimlerin öncüleri ennel vücude var olmak illetü cevazil varlık, var olmak züriyetin imkanının nedenidir. Mal ittifakı e, şu, şu noktada birlik olmakla birlikte ennel madume ellezi yestahil vücuduhu la yeteallagu biruyeti subhanahu yani madumun da çeşitleri var biliyorsunuz buradaki söylediğim madum, varlığı tamamıyla imkansız olan madum. Anlatabildim mi? Varlığı tamamıyla imkansız olan madum. Hiçbir şekilde varlık sahasına çıkamayacak madum. Vehtelefe fil madumi yani bu madum konusunda ihtilafa düşüldü farklı görüşler ortaya çıktı. Ne hangi konu en nehu şey emla. Bu madum şey midir? Yani buradaki şeyden maksat varlık anlamında. Şey midir yoksa değil midir noktasında da ihtilaf edildi. Faqalet Mutezile Mutezile dedi ki, Mutezile'nin görüşü ve şeyun. O şeydir kouli taala Allahu teala'nın şahitne yorumlayarak veya ona ona dayanarak dediler inna'llahi ala kulli şeyin kadir Allah her şeye kadird her şeyi yapacak kudrete sahiptir ve inne kulli şeyin mektur bu hada'n yani bu nasla her şeyin her şeyin ne diyelim belirlenmiştir yani sınırı çizilmiştir vel mevcutu lesa bimakturen aslaten maktur اصلا onlar demişti bu bağlanmış diyor vel mevcudu, mevcutu bir bimakturen aslaten yani var var olan yani esasında makdur değildir istihhalet icadil edil vücudi yani ne diyelim varlığa çıkar varlığa çıkarmanın imkansızlığından dolayı ve daha burada Dolayısıyla şu ortaya çıkar en yakınan muradu minhu buradaki kastedilen şey elma madurdur velik kavli ithala yine Allahü Teala'nın şu sözüne binaen in inne zelzelete saati yani saat kıyamet, kıyametin sarsıntısı şey mazimi çok büyük bir şeydir. eee s-sümmiye ez zelzeletu kable Bak burada zelzele var olmadan önce zikredildi diyor. Şeyen yani bir şey olarak. Bak yani kıyamet geldi mi? Yani bu tezenin şeylerini söylüyor. E, temellendirmesini, usulünü söylüyor. Şimdi kıyamet daha gelmemiş değil mi? Yani bak burada daha varlığa çıkmamış olan ki o durumda e, yani varlığa çıkmadan önce şey olarak nitelendiriliyor. وَاِنْدَنَا bize göre ise el-mâdûmü leyse bir şey. Bize göre madum bir şey değildir. Eee. Di kauli Taala Allah Teala'nın şu ayetine binaen bunu söylüyoruz. "Ve lekad vekhte halketuke min qabl." Yani seni bundan önce yarattım. "Ve lem tekul Hiçbir şey değilken. Sen hiçbir şey değilken yarattım. "Fe Allahu Taala" allah Teala akhbara haber veriyor ki ennehu lem yekûçeyr. Onun bir şey olmadığını haber veriyor. vücudu var varlığa çıkmadan ve hâdâ la yehtemilü yani bunu yorumlayacak bir ihtimal yok. Her şey açık. keyfe yekûnul mağdûnü şey Yani mağdûn burada nasıl şey olabilir? fe tesmiyetü tesmiyetü şeyhî fil âyeteyn yani o önceki iki ayette e, ki, e, şey isimlendirmesi itibaril meal e, meal itibariyledir. Yani e, sonuç, gelecek, netice, e, anlam itibariyledir. Wallahu alem bilhali yani halen bilen en iyi bilen Allah'tır. Vesiyet-i ziyade tahkik lidelike buna ilişkin daha delillikli bir ek gelecektir. Yoruldunuz mu? Başla bir paragrafımız kaldı. Bitirelim ne diyorsunuz? Buradan mı bitirelim? Tamam. Biraz hızlı gideyim isterseniz. Tamam mı? ''Hümme ilem bil ki enne ızafeten nazarı ile'l veçh'' nazarın bakmanın yüze nispet edilmesi. ''Ellezi ve muhedduhu fihadil ayet yani bu ayette mahalli mahalli itibariyle ''ve taadiyyatuhu ve taadiyyatuhu bi ilam ediyor. Es-sarihati fi nazaril ayni'' Yani orada sanki bir şey hatası var gibi geliyor ama ee, şimdi genel itibariyle söyleyelim çıkan manayı. Ha, hapırd ve tadiyetu bi ila diyeceğiz yani. Orada bi ayırıp yapsa da güzel olurdu. Yani açık bir şekilde ila ila onu geçişli hale getirmesi o fiili fil daril aynı bu neyi gösterir? Şey. Yani gözün görmez Ve ikhla'ul kelami min karinetim İhla kelimesine bakalım. Ee, Şimdi şöyle diyorum. Ee, nerede kaldık ya? Yani böyle bir yani sözü bir karim ne olmaksızın, yani o karineden hali kılarak e, hali kılma durumu tedullü ala hilâfi hakikati onun gerçekliğinin hilâfına tersine e, delalet eden bir e, karineden sözü ne yapıyor? Azat ediyor. Yani şunu demek istiyor. Yani açık ve net bir şekilde tamamiyle buradan çıkacak anlamın görme. Görme ve görmeme. Yani görmenin zıttına görmeme. Yani bu görmeme ihtimalini ortadan kaldırıyor. Demek istiyor. Ve mavduhu bunun bağlamı konusu sarifun. Açıktır. fi ennehu teâlâ erâde bidelik. allah Teala bununla e, istiyor. Yani kastediyor. Nazar el ayni. Gözün görmesi. Elleti fil veci. Yani yüzde iler Rabbi derle Celalu yani direkt yani nabzın dönülmesini kast ediyor ve inan nazara yani bakmanın lehu e, iddet istimalatın yani birçok kullanımı vardır bir hesabı sılati kullanılan bağlantıları itibariyle ve farklı mutanlikati yani onunla ilişkili kılınan şeylerin farklılıkları itibariyle ve tadieti bir nefsi ya bizetiyor onun geçişli bir filmle dönüştü itibariyle. kararıyla. Fakat, onu inceleyecek bir zati yetiştariyetimizle. Fakat, onu inceleyecek bir zati yetiştariyetimizle. Fakat, onu inceleyecek bir zati yetiştariyetimizle. Fakat, bir sözden bakarak devam edelim. inceleyecek durdurma Dur demek yetiştariyetimizle. itibariyle evet yani e, bekleme tamam ki kavlihi <Sessizlik> taala Allahu Teala'nın sözünde olduğu gibi umduru na yani umduluna naktabis min nurikum min nurikum yani eee <Sessizlik> <yani Sessizlik> yani, bekleyin yani sizi, sizin nurunuzdan alalım ve kavlihi <Sessizlik> yine şu ayet olduğu ve da, kulü daina daina demeyin tamam yani bizi, ha, bizi işte ne diyelim ee, bizi yani kelimeye bakalım da yani ha, korumak gözetmek, dikkat etmek gibi anlamları var ve kulü unzulna deyin ki bize ak şeklinde değil ve in ad diye bifi fi ile e, geçtiği yapıldığında fermana huk buradaki anlam ettelek düşünmek ve itibar yani dikkate almak tekavü itala Allah Tanrım şu sözünde olduğu gibi övlem yan duru fi melekut semawati yani bu göklerin bakacağım ama telefon geliyor. Kusura bakmayın. Melekut e, yani melekut yücelikler diyelim. Gayb alemi. Tamam mı? Yani o göklerin e, melekutuna melekutu hakkında düşünün ve ardi yani yeryüzünün e, yeryüzü hakkında düşünün ve in utye bi ila ila ila geçişliklandığında femanahu buradaki anlam el muayenetu bilapsar, gözlerle gözlemlemektir i̇şte ki kavli taala Allah Teala'nın şu ayetinde olduğu gibi unduru ila semeri onun meyvesine bakın iza et mana meyve verdi. fe şimdi e, veçe e, ispet edildiğinde ellezî hüve yani görmenin yeri orasıdır. Bu nasıl olur? Ali el Hasan el Basri dedi ki nazar ile ila rabbihâ e, veya nazara ila rabbihâ e, olabilir. Tamam yani Rabbine baktı. Eee fe onun nuruyla ve lâ minel rü'yeti, <gülüyor> el idrak yani burada görmeden şu sonuç çıkmaz. El-idraku, <gülüyor> böyle kuşatıcı ve ihatat Allah'ın bütün hakikatini gerçekliğini kuşatma anlamı çıkmaz. Ve la fi dolayısıyla Allah-u Teala'nın şu ayetiyle de çelişmez. La tudrikul absor <gülüyor> Yani onu, yani bütün hakikati kuşatamaz o basiretler, gözler. Yani Dolayısıyla bununla da, yani rüyyet idrak anlamında değildir. İdrakta bir kuşatma var Ama rüyyette böyle bir şey söz konusu değildir. idrak الْإِدْرَاكَ Çünkü idrak وَالْإِحَطُوا Çünkü idrak bir şeyi kuşatmaktır. وَهُوَ قَدْرُلْ زَاِيدٌ عَلَى الرُّؤْيَةٍ Yani bu rüyyetin üzerine bir fazlalıktır. Ya yani ondan daha geniş bir çerçeveyi ifade etti. cenab allah Hakala buyurduğu gibi falan mı e, falan mı? eee ayet-i Şuara 61 62 Buradan bakayım. Burada biraz şey gözüküyor. Evet. Falan mı tera el cemani? İki topluluk birbirini görünce, ashab Musa, Musa'nın arkadaşları dediler ki, inna lamudrakun. Yani zaten bir yetişme, yakalama şeyi de var. E, bunu ifade ediyor. Yani e, sonrasında yakalandık. Yani artık, e, yani onların. Ne diyelim? Yani bir, bir anlamda kuşatma şeyi de ifade ediyor. Bir şeyin tasarrufuna girmeyi de ifade ediyor. da bunu görüyoruz. Ee, e, F'lem, genf, günf, musa, etubiyet. Yani e, Evet, yani Musa burada ee, ''Ruhiyeti nefiyet mi?'' ''Ve innema nefaa el idraki, ee, ''İdraki nefiyet.'' Fe ''Rabbu Teala yura'' Allah Teala görülecektir. ''Ve la yudraku'' idrak edilemeyecektir.'' ''Kema yârim, kema yûnemu ve la Allah bilinir ama o bilgiyle Allah kuşatılmaz. O bilgiyle Allah kuşatılmaz. Ben فَاَذِهِ الشَّمْفُ الْمَحْلُوْقَةِ Yani bu yaratılmış güneş gibi لَا يَتَمَكَّنُوا raiha اِيهَا مِنْ اِدْعَكَةِ Yani güneşi görüyor ama onu iddak etmiyor iddak yani kuşatmak yani bu kelimeyle ifade etmek daha doğru اَلَى مَا يَمُحَفِيثَةِ اِدْعَكَةِ Yani yani görenin yani mümkün değil yani kuşatması mümkün değil onu ifade ediyor. Yani onun zatının hakikatini kuşatması mümkün değil. وَكَتْ تَوَاتَّرِتْ اَحَادِيثُ اِسْبَاتِ rüyeti تَوَاتُرًا مَعْنَوِيَا yani bu rü'yetin olduğunu ifade eden mütevatir hadis-i vayetleri vardır. اَحَادِيثُ مُقَبُولُ وَنَقْلَ nakbi olarak bunları kabul etmek gerekir. وَلَا يَلْتَفِدُوا اِلَى مَا يَتَوَهَّمُهُ اَهْلُ الْبِدْعَةِ اَقْدَرِ <عَقْدًا> Yani, e, aklı açıdan böyle oluşturdukları vehimlere dikkat etmemek gerekir. وَلَكَبْ اَخْفَعَ شَارِهُ عَقِيدَةِ تَحَاوِيِّ fi hadi الْمَسْأَلَةِ حَيثُ قَالَ Bu e, meselede tahaviyyü akidesini şerh eden kimse, şunu şöyle söyleyerek hata etti eee den diyorum burada. Son parti dürü Yani bir karşılıklı olma durumu olmaksızın dürü düşünebilir misin? ve delil-i ala uluhi ala halgihi bu e, mahlukatından yüce yüce olduğuna dair bir delil. İntah. Yani burada hata ettiğini söylüyor. Kaenne yani sen şöyle diyor. Ayrın bilğe dil olunu Rabb'i. Sanki Rabbine böyle yüce bir ne diyelim yön asediyor gibi bir anlam çıkarıyor diyor. Bu mezhep-i sünnet ve cemati en-sünnet e, bu konudaki görüşü en subhanahu Allahu Teala nadira fi Allah Evet görülecek ama bir e, cihetin söz konusu olmaması haliyle görülecek. Yani söz konusu değildir, cihetsiz görülecek. Rabbul aleyhissalatu vesselamu Hazreti Peygamber <gülüyor> diyor ki Tarauna Rabbukum, Rabbinizi göreceksiniz. Kema tarauna tamara leyleter bedri. Yani ayın 14'ünde olduğu gibi ayı nasıl görüyorsanız Rabbiniz de öyle göreceksiniz. Burada ne vardır? Teşbihun lirru'yeti bir rü'yeti. Yani görme fenomeni diyelim. Görme gerçekliğinin iki görme gerçekliğinin birbirine benzetilmesi vardır. Bir cümleti genel itibariyle. La teşbihel mer'iyy bil mer'iyy Yani görülenlerin benzetilmesi değil, görülmenin benzetilmesi vardır. İntemi'in vücudu. Yani şunu demek istiyor, Allah'la ayıbı görülme biçimlerini benzetiyor diye ifade ediyor. Evet, sayfa arkadaşlar 180'de kalıyoruz. El-i'man-u ve tasdik. i̇man ikrar ve tasdiktir başlığında. Bu seneki son dersimizi yaptık arkadaşlar.